Satürn döngüleri. Bugün ele alacağımız konu Satürn döngüleri. Ben astrolog Arif Aydın. Kanalıma abone olduğunuz için ve videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Önceki bölümde neden bahsettik? Transitlerden bahsettik. Satürn transitleri. Bu birkaç bölümdür Satürn'ü derinlemesine inceliyoruz. Bazı kaynaklardan yararlanıyoruz. Onlarla alakalı bilgi ve kendi birikimlerimizle alakalı size bilgiler aktarıyorum. Bu bölümü yeni izleyenler için. O bölümleri izleyip bu bölüme geçerseniz sizin için daha faydalı ve derin bilgilerle kavuşmuş olacaksınızdır. Evet, önceki bölümlerde transit satürnün natal konumuna kavuşum, kare, karşıt açılarına rastlayan yaklaşık 7 yıllık dönemleri vurgulamıştık, anlatmıştık. Ve 7 yılın Kadim bilgilerde 7'nin çok önemi var demiştik. 7 kat gök, 7 kat sema, 7'nin önemlerinden bahsetmiştik. Hatta işte Edgar Geiss okumalarında 7'nin başka vurguları vardı. İşte insan vücudunun 7 yıllık dönemlerinde kendisini yenilediğini vurguluyordu. 7'nin bu tarz şeyleri var demiştik. Bu dönemlerde hemen hemen her zaman önemli ayarlamalar, tavır ve davranışların yeniden gözden geçirilmesi Önemli kararların alınması, kişinin üstlendiği sorumlulukların veya kişinin bu sorumluluklara bakış açısının değişmesi söz konusu arkadaşlar. Ve bazen yaşam tarzı, işi, çalışma yapısı, yapısı kişisel hayatındaki radikal değişiklikler olur ve bu radikal değişiklikler o satürn transitiyle gerçekleşir. Astrolojik yazılarda bütün transitler arasında en fazla ilgi toplayan Satürn döngüsü yaklaşık 29. yaşta ve 58. yaşlarda denk gelir. Bu ama herkeste 29 olmaz. Çünkü yani e, neden olmaz? Sizin doğduğunuz tarihte Satürn'ün nerede olduğu da oldukça önemlidir. E, ama burada bir genel bilgidir bu. 29-33 yaşları arası ve 58-56 yaşları arasında bu Satürn döngüleri oluşuyor. Ne yazık ki bu dönemlerin genellikle ne kadar zor olduğunu vurgularlar yani bu Satürn'ü anlatırlarken ve aynı zamanda bu kritik dönemlerin ele alınış tarzı biraz olumsuz bir şekilde anlatılır ki hakikaten yani o 33'lü yaşlar ki 33 yaşı da 33 de herhangi bir yaş değildir. Bu 33 ve 29 olayı şöyle Satürn Güneş Sistemi'nin etrafında 29 33 yılda bir dönüyor. Yani o rayından ötürü, ray dediğim yörüngesinden ötürü, dönme yörüngesinden ötürü bazen 29, bazen 33 yılda bir döner. Ve o 33 yılda bir dönerken arkadaşlar şöyle bir durum oluşuyor. Yani o 33'ü önce vurgulayayım. 33 insanların cennette dirileceği yaş olarak anlatılır. Tamam mı? Yani bir şeylerin ecri var değil mi? Hani her zorluğun, her zorlukla bir kolaylık vardır diyor İnşirah suresinde. Ve işte hani cennet kazanmak kolay değil. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil diye bir sözler biliyorsunuz. İşte o bakımdan da, o bakımdan da hani 33'ün o cennet yeşil alakası var. O yüzden de Satürn'ün en çok insanın vurduğu zaman dilimi 33 yaş dilimidir arkadaşlar. Çok zorlandığı için de insan ne oluyor? olumsuzluk olarak adlandırılıyor. Yani satürn çarpmış senin diyorsun. Yani satürn çarpmaz ama satürn çarpmış deyim var. Dolayısıyla satürn döngüsünü burada biraz daha derinlemesine inceleyeceğiz. Ve bazı kavramların çoğunun satürnün kendi natal konumu yani doğum haritanızdaki konumuna olan diğer transitlerin de belli dereceye kadar uygulanabileceğini hatırla tutmak lazım. Çünkü herkesin kendi kişisel haritasındaki satürnü çok önemlidir. Yani sizin doğum haritanızda doğum haritanız çok önemli. Neden çok önemli? Mesela şimdi burç yorumu dinliyorsunuz ya hani işte Aslan'da neler oluyor, Başak'ta neler oluyor işte Oğlak'ta neler oluyor o siz değilsiniz. Tamam mı? Siz bir defa burcunuz değilsiniz. Bunu iyi bilin. Sizin 12 burcunuz var ve sizin ilk dünyaya varlık alemine çıktığınızda Kişiliğinizi, karakterinizi oluşturan bir düşüncesel ve enerjisel bir dürtüm mekanizmasıyla bu dünyaya geliyorsunuz. İşte o anda o döngü varlık alemine çıkıp somutlaşıyor ve donuyor. Yani donmuyor aslında devam ediyor ama siz o anda çıkıyorsunuz ve o anın bir haritası var. İşte o anın haritası yani sizin doğduğunuz anın haritası sizin potansiyellerinizi gösteren bir zaman dilimi değerli arkadaşlar tamam mı? İşte o anın haritasında sizin doğduğunuz zaman ki o kişilikleriniz ve potansiyelleriniz sonucu üzerine binen transitler sizin haritanızın vaat ettiklerine göre size bir karakter yazılıyor. Yani bir kader yazılıyor. Pardon. Çünkü karakterinize göre bir kader yazılıyor ve o karakteriniz oluşturan, karakterinizi oluşturan sizin doğum haritanız, natal haritanız tamam mı? Şimdi burada çok önemli bir bilgi bu. Sizin eğer haritanız, doğum haritanız bir şey vaat etmiyorsa ben hangi transite aldığımda ne olacağım filan gibi sorular, ucu açık sorular. Neden? Şimdi Bilgeys'in bir haritası var. Senin bir haritan var. Senin haritanla Bilgeys'in haritası bir değil. Dolayısıyla sen hiçbir zaman Bilgeys gibi olamayacaksın. Adriana Lima gibi olamayacaksın. Çünkü sen o fıtratla yaratılmadın. Yani onun dünyaya geliş amacıyla, senin dünyaya geliş amacın aynı da olmayabilir. Dolayısıyla da sen farklı bir zaman dilimine geliyorsun, başka bir kombinasyonlara sahipsin, o başka bir kombinasyonlara sahip. Ve dolayısıyla da sizin natal haritanızın vaat ettiklerine göre sizin neyiniz oluyor arkadaşlar? Kaderiniz oluşuyor. Ve burada en önemli şey sizin natal haritanızın vaat ettiği durumu iyi anlamak lazım. Satürn döngüsünden bahsederken açıklığa ilk kavuşturulması gereken şey tüm bu deneyimin kalitesini ve ne derece zor bir dönem olarak hissedildiğinin tamamen kişinin bundan önceki 29 yılda nasıl yaşadığı kişinin özel hedeflerini başarmaya yönelik ne derecede çabaladığı anlayış ve yaratıcı çalışmalarına ne derece derinlik kattığı ve kişinin kendi temel doğasına ne derece ifade edebildiği veya baskılandığına bağlı olduğudur diyor. Yani siz yani bundan önceki 33 yıl boyunca yaşadığınız bir hayat var ya, işte 29 yıl, 33 yıl boyunca yaşadığınız bir hayat sen o dönemde ne kadar düzgün bir insandıysan senin e, Satürn döneminde karşılaşabileceğin problemin baskısı da o derece artıyor ve azalıyor. Peki bu sen ne derece düzgün insan olduğunu neye göre belirleyeceğiz? Yani ya sen Müslümansın, öteki Hristiyan, sen ben dini bütün bir adamım diyorsun ama öyle yine senin de başına bir şeyler geliyor. Ya da işte ben diyorsun insanlığa saygılıydım, doğaya saygılıydım, hayvanlara saygılıydım yine böyle. Öyle de değil. Buradaki düzgünlük kriteri senin yaratılış ve hayat amacına ne kadar uygun hareket ettiğinle alakalı bir şey. Yani burada ay düğünleri devreye giriyor. Yani sen hayatta gitmen gereken alana, o 33 yıllık zaman içerisinde, yani senin doğum haritanın sana düzgün yol burası dediği alana gittiğinde o zaman bu baskıladığı, seni işte sınavdan geçirdiği şeyler daha hafifliyor. Ama gitmediğinde de gel bakalım, o 33 yılın bir şöyle bir hesabını bir görelim bakalım nerelerde hata yaptın sen, nereleri doğru zannettin, nereleri yanlış zannettin, oralardan seni bir elekten geçiriyor. Kişi tüm soruların cevabını sadece doğum haritasına bakarak da veremez arkadaşlar. Çünkü insanlar e, natal haritada görünen yani doğum haritasında görünen potansiyellere uyuma ve bunlarla çalışma yeteneğine sahiptir. Ama e, kişi bu doğum haritasındaki satürnün konumuna ve açılarına bakarak bazı faydalı ipuçları elde edebilir. Bazıları o haritada eğer çok uyumlu bir açı varsa otomatikmen güdümlenerek gidiyor zaten. Ama bazen o alana gitmek için çok ciddi irade göstermeniz gerekiyor ki bu da doğum haritasında ortaya çıkıyor. Eğer doğum haritasındaki satürnle dolayısıyla yaşamın pratik gereklilikleriyle başa çıkmada bazı zorluklar yaşandığı açıkça belli ise yani sen... Eller gider Mersin'e ben giderim tersine hesabı doğum haritasının aksiyonuna gidiyorsa bu kişi Satürn döngüsünde 61 gerilim dönemi olarak deneyimleyebiliyor. Çünkü bu dönemde kendisine yaşam modeli ve potansiyellerini karşılayabilmesi için gereken daha ileri ayarlamalar gösteriliyor. Bu tarafa gideceksin diyor. Yanlış yola gidiyorsun diyor. O tarafa gidersen evrene hizmet edemezsin diyor. Evrene hizmet etmek için geldin diyor. Yani sen Allah'ın bir kursun diyor. Biz insanlar ve cinleri ancak ve ancak bize kuluk essin diye yarattık diyor. Ya. İşte orada yarattınız. Çünkü orada sadece mesela namaz kılmak diye sizin varlık amacınız var. Tamam mı? O alanı deneyimleyeceksiniz. Sizden çıkması gereken enerjiler var, evrene yılması gereken enerjiler var. Buna bu alanı deneyimleyeceksin diyor. Eğer kişi kişisel gezegenlerine Satürn'e yakın kare, kavuşum veya da karşıt açıları ile doğmuş ise bu pozisyonları temsil ettiği çatışma veya problemler her neyse Satürn döngüsü esnasında bunlara daha da odaklanacağını ve böylelikle de problemlerle yüzleşmek için belirgin bir tutum gerekeceği gözüküyor yani netleşiyor. Bu yaklaşım geciktirdiği veya ona olan ihtiyaç bastırıldığı müddetçe Satürn döngüsünün baskısı geçmez. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Yani sen o alanlarda dönüşüp o alanlardaki idrakin genişlemezse Satürn döngüsü seni mahvediyor. Ama bir kere problemlerle yüzleştikten sonra, yani olayın farkına varıp idrak kapasiteni geliştirdikten sonra bu olay benim başıma niye geliyor, bu hayatın bana mesajı ne, ben ne yapmam gerekiyor, nereye gitmem gerekiyor sorularını sorup ve doğru cevapları da bulursan Burada bir yüzleşme gerçekleşiyor ve bu yüzleşme ne kadar sancılı olursa olsun genellikle baskı ve üzüntü de hissedilir. Derecede rahatlama gerçekleşiyor. Çünkü oradaki o baskı ve şey azalıyor. Yani bu bir nevi hayatındaki zorlukları kabul ettiğinde bu realiteyle yüzleşmiş oluyorsun ya. Yalnızsan yalnızım diyorsun ya. Yani yalnızım bitti bu kadar. Zorlanıyorsan zorlanıyorum diyorsun Yani Bunu kabul ediyorsun artık hani. Kabul etmek zorunda kalıyorsun. Satürn ne kadar inatlaşırsan saçına, sakalına o derece beyaz düşer. Ben gibi. <gülüyor> Buna karşılık eğer kişinin Natal Satürn'ü yani doğum haritasındaki Satürn'ün diğer gezegenlere uyumlu açılar yapıyorsa ve özellikle doğum haritasındaki Satürn'ü güneş veya ay ile uyumlu ise ya da kuzey ay düğümü ile uyumlu ise kişiyle Satürn'en özelliklerle birlikte geçen yıllar içerisinde pratik gereklilikler ve görevlerle ilgili farkındalık karakterinin bir parçası haline gelmiştir. Çünkü Satürn orada senin güneşini bir kısıtlar SGK kanun sıkı sıka yani öyle paldır gidemezsin. Ve bir de hani bir üst gezegen öteki gezegeni kapladığında güneşini falan kapladığında o güneşin o gezegenin özelliğini kazanır. Ve Satürn güneşinden geçerken güneşin Satürn olur. Allah muhafaza yani çok <gülüyor> zor bir durum. Satürn'ün dersleri onda bir sürpriz veya şok etkisi yaratmaz ve kişinin yıllardan beri geliştirmekte olduğu pek çok yaşamsal uyumun tasdiklendiği ve sağlamlaştırdığı bir dönem olarak deneyimlenebilir. Eğer kişi de doğum haritasındaki Satürn'ü ilgilendiren hem uyumlu hem de gerilimli açılar varsa Satürn döngüsü sırasında yaşamın bir alanında yapıcı gelişmeler ve güvenli büyüme olurken aynı zamanda kişi yaşamın problemli başka bir boyutu ile de yüzleşmek zorunda kalır. Ne demek bu? Satürn'ün kare açı yaptığı bir yer vardır. Bir de Satürn'ün olumlu açı yaptığı bir yer vardır. Sen o yaşam döngüsünde, transitte Satürn etki aldığında yani transit senin natal haritanda, doğum haritandaki alana Etki altına aldığında ne yapmış oluyor? Üçgen açı yaptığında ya da doğru yerleşimde güzel etkiler verirken kare açı atan yerde de sana guzu, guzu me, bin tefeme hadi gidelim hacı dedeme dedirtiyor yani. Hiç hiç acımaz. Yani kurtuluşun yok. Bu yüzden de bu yüzden de o Satürn arkadaşlar Satürn'e uğraşmaya da gelmez. Şakası olmaz. Hakikaten bakmayın ben böyle dediğime. Yani Satürn dönemi bazı insanlarda Satürn dönemi bitmiyor arkadaşlar, ben gibi böyle. Çünkü benim 11. evimde terazide bir Satürn'üm var ve orada sabit kıran Venüs'ü de, Jüpiter'i de öyle etkisi altında almış. Benim sınav ve öğretimler hiç bitmiyor yani. Bunu da böyle ek bilgi olarak söyleyelim. Ve ama netice itibariyle hayatın o alanlarıyla sizi yüzleştiriyor. Ve bu, burada Satürn döngüsü sırasında yaşamın bir alanda yapıcı gelişmeler ve güvenli büyüme olurken aynı zamanda kişinin yaşam problemliği alanlarında da bu boyutlarla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Satürn'ün yaşamın ilk 29 yılı esnasında ilk döngüsü geçmişe ait şartlanmalara, karmaya, ebeveyn etkisine ve sosyal baskılara bir tepkiye dayanmaktadır. Yani sen diyelim ki aborjinlerle yaşıyorsun ya da Afrika'da bir kabile desin ve o kabilenin kendine göre doğruları var işte boynuna halkalar takıp bir şeyler yapıyorlar falan sana diyor ki Satürn döneminde boynunla alakalı problem yaşıyorsun bu işin artık yanlış olduğunu o geleneğe bağlı kalmaman gerektiğini bununla bu tarz şeyler kökünden atıp hayatından kurtulman gerektiğini ve bu şekilde kafanı çalıştırman gerektiğini bir manada söylüyor. İşte burada bahsettiğimiz o sosyal baskılar ya da karma yani atalarından gelen bir durum var ve bunun üzerinden atman gerekiyor. Yani kafanızın içindeki her düşünce size ait değil. Geçmişten gelen, atalardan gelen şeyler var. Etrafta uçuşan düşünceler var. Yani bunlar da bu spiritizmi ince konular yani. Yaşamın bu döneminde kişi genelde belli başlı anlamda kim ve ne olduğu konusunda biraz bilinçsizdir. Yani o 33 yaşına kadar olan dönemde bilinçsizsin yani. Dünyaya geliyorsun her şeyi ben biliyorum falan gidiyorsun ediyorsun. O, bir satürn bir giriyorsan ha, vay anam bir durum var burada. Ancak ilk Satürn döngüsünde sanki eski bir borç ödeniyor gibidir. Ve eski karmik modellerin yükümlülüklerin çoğu birdenbire ortadan kalkıyor. Bu dönemde kişi oldukça karmaşık bir varoluş hali deneyimliyor. Çünkü hem kişinin yaşam yapısında değiştirilemeyecek bir sınırlanma duygusu hem de bazı vakkalarda canlılık ve neşe duygusu ile birlikte hissedilen içsel bir özgürlük duygusu vardır. Sınırlanma duygusu kişinin kaderinin ne olduğunun ve bundan sonra artık ne yapması gerektiğinin o güne kadar olduğundan daha fazla farkında olmasından kaynaklanır. Yani oradaki Satürn girdiğinde arkadaşım farkındalığın artmak zorunda. Anda kalacaksın yani. Hiç bakma yani. Artık sonsuz alternatifler ve fırsatlar yoktur. Denemelerini yaptığınız ve gençliğe ait hayallerinizi aşmanız gerektiğini ve şu sırada oynadığınız rolün size nasıl tahsis edildiği konusunda hiçbir fikriniz olmasa da büyük bir dramdaki rolünüzün hakkını vermek için çalışmanız gerektiğini bilirsiniz. Bu da önemli bir bilgi. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü siz 33 yaşına kadar bir hayat yaşıyordunuz ve bu 33 yaşına kadar yaşadığınız hayatta hayalleriniz vardı. Ne bileyim işte gidip bir saz çalgıcısı olacaktınız. Siz bunu en büyük hayaliniz buydu. Siz saz çalacaktınız ve arkadaşlarınız da ya da sizi izleyenler sizi alkışlayacaktı. Siz müthiş bir tatmin duygusu yaşayacaktınız. Ama... Hayat sizi öyle bir hale getiriyor ki psikolog oluyorsunuz, psikiyatr oluyorsunuz, davranış bilimleri uzmanı oluyorsunuz. Yine sahneye çıkıyorsunuz, yine bir şeyler anlatıyorsunuz ama bu sayar saz çalmıyorsunuz, başka bir teller çalıyorsunuz. Mesela Aşkım Kapışmak'ın hayatında böyle bir şey vardı, okumuştum, dinlemiştim ben. İşte orada o Satürn döneminden sonra önceki halinizden hiç eser kalmıyor. Var ya İbrahim Tatlıses'in şarkısı. O önceki halinden hiç eser yok, şimdi diyorsun. İşte böyle oluyor kendinize ve başkalarına olan sorumluluklarınız şimdi açıkça görülmektedir. Çünkü satürn demek sorumluluk demek. Bu da bu da çok sıkıcı bir da bir durum yani. Ve bu sorumlulukların bir kısmı ağır ve sınırlayıcı olarak hissedilebilir. Ama aynı zamanda eski yükümlülükler, korkular ve içsel kısıtlamalarla bağlı olmadığınızı fark etmekle büyük bir içsel özgürlük duygusu hissedilir. Çünkü önceki dönemde alışta geldiğiniz bir sorumluluk duygusu vardır. Ya içi boştur, geleneklere bağlı bir durumdur ve artık bunlar size hizmet etmez. Bunları atmanız gerekir. Bu duygu kendi ihtiyaç, yetenek ve yaratıcı potansiyellerinizi daha iyi anlamanızdan kaynaklanır. Çünkü kendi içsel potansiyellerinde kendinde daha büyük bir cevher olduğunu zannediyorsun. Bir de bu Uranüs-Uranüs karşılığı, Uranüs-Uranüs karesi falan alınan dönemler var. Orada bir özgürleşme ihtiyacı oluyor insanlarda. Ve Kişi yani 40 yaşında böyle 15 yaşındaymış gibi davranmaya başlıyor. Yani koskoca eşek kadar insanın yaptığına bak falan filan dediğiniz tipler. O Uranüs-Uranüs karşıtıklarında oluyor. Ee, bu Burada da sorumluluk alanında bilinçler anlamında geliyor. Eğer gençliğinizde kendinizi gerçekten bulup kendinizden emin olarak belirgin etkinlikle ifa belirgin etkinliklerle kendinizi ifade ettiyseniz ya da kendinizi ifade etmeye başlayacağınız zamanı bekleyen biri olmuşsanız bu bekleyiş artık sona erer. Yani işte ben büyüyeceğim, adam olacağım, şöyle briefing'ler vereceğim falan filan bir takım hayalleriniz vardı. Bu artık arzu istek yok oluyor. Ve şimdi yolunuzu açıklığa kavuştu, kavuştuğunu bilmenin, coşkusunu hissederek kaderinizi kabul edip harekete geçeceksin. Yani baktın ha ben böyle bir idealim vardı ama olmayacak hiçbir şey. İyi ki de vazgeçmişim. Belki şu daha iyi bir yola gidelim ya da bak şu anki durumu bundan daha iyi diyebilirsiniz. Çalışma ve anı yaşama zamanıdır. Özellikle anda kalmak çok önemlidir. Satürnyen dönemde çünkü öyle boş hayallere falan hiç gözünüzü açtırmaz. Bu geçiş devresi bir anda olup bitmiyor tabii ki. Ne kadar zamanda olup bitiyor? 2,5 senede Satürn burç değiştiriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani onun döngüsü, yani Kabe'yi tavaf ediyor mu ya? Yakından tavaf edersen hızlı bitiyor, uzaktan tavaf edersen geç bitiyor. İşte bu Satürn uzaktan güneş sistemi tavaf ettiği için o yüzden de minimum 2,5 yıl sürüyor. Ama burada yani yükselenine denk geldiği zaman oradan... İki buçuk yıl, birinci ev, iki buçuk yıl, ikinci ev, iki buçuk yıl, üçüncü ev olduğunda o samsara falan döngüler var. İşte o üç, yıl, üç kere iki buçuk, yedi buçuk yıl ediyor. O yedi buçuk yılda gerçekten seni en çok zorlayan zamana denk geliyor hayatında. Yani bu iki buçuk yıl bunun en sert geçen zamanı ama toplamda bu yedi buçuk yıla yayılıyor. Dolayısıyla bu geçiş devresi hemen öyle olup bitmiyor. Hatta Satürn döngüsü civarında işte iki yıl, iki buçuk yıl gibi bir dönem en sert döneme. Ve eğer çocuklukla ya da ergenlikte kendinizi doyurucu olmayan, kontrol edilmeyen şeylere katlanarak zamanı dolduruyormuş gibi hissetmişseniz bu dönemde bekleyiş döneminizin bitip artık kendi yaşamınızı belli bir derecede farkındalıkla şekillendirebileceğinize rahatlığını hissederek büyük bir kuvvet arzu ile enerjilerinize odaklayabilirsiniz. Grant Levy diye bir adam var. Bu adamın bir kitabı var. Astrology of Millions adında bir kitap arkadaşlar. Şöyle diyor orada. Bu transit geçtiğinde geçmiş zamana ait birçok içsel kısıtlamalardan kurtulursunuz. Yani bu transit geçip bittiğinde. Tabi içsel o kısıtlama bittiğinde dışsal kısıtlamalar da bitiyor. Dünyanın değişiyor. Ve bu çok acı verici olabiliyor arkadaşlar. Çünkü hayatınızda sizin önem verdiğiniz şeyler... Bir bir hayatınızdan çekip alınıyor. Hayat amacınıza doğru gitmezseniz. Ve bu Satürn dönemine denk geliyor. Doğanızdaki ölü kalıntıları süpürerek temizlemiş ve harekete geçmek için ortamı hazırlamış olduğunuzdan artık içsel kompleksler ve kişisel zorunluluklardan daha az engellenerek e, ilerleyebilirsiniz. Kısaca olgunlaşmış olacaksınız. Olgunlaşmak acı verici. Hani o az önce bahsettiğim ıslakoz olayında büyümeye çalışıyor ama bir kabuk var. Onu bir türlü kıramıyor. Kırıp atması gerekiyor üzerinde. İşte o zaman da acı duyuyorsun. Kısaca olgunlaşmış olacaksınız dedi bu. Bir çocukça şeyleri bir kenara bırakmış olacaksınız ve yetişkin olarak dünyadaki yerinize almış olacaksınız. Satürn'ün kendi yerine transit özgür iradenin yaşamda olabileceği en ileri konumda şartlardan bağımsız ve engelsiz olarak işlediği en önemli noktadır. Bu daha da bu kadar özgür olamayacaksınız. Yapacağınız tercihler size aittir. Bunları akıllıca yapın. Çünkü özgür iradenizin uzun bir döneme yönelik hatta belki de kalan ömrünüze ait kaderinizi gerçek anlamda belirlediği yer burasıdır. Çünkü Satürn'ün olduğu yerler gerçek dediğimiz alanlar yani somutlaştığı hayatınızdaki somutlaştığı alanları gösteriyor. Ünlü kişilerin hayatı ve Satürn döngüsü sırasındaki deneyimleri üzerinde yapılacak bir incelemede bu astrolojik geleneği kolaylıkla doğruluyor, yani bazı ünlüler üzerinde bu Satürn dönemleri inceliyorlar arkadaşlar ve onların hayatlarını, neden ünlüler, hani hayatta ne yaptıkları, ne ettikleri belli ya, O ondan dolayı ünlülerin hayatlarına bakılıyor ve örneğin Satürn döngüsünün 29 yaşında yaşayan Gertrude Stein adında e, ve Fran Hirst adlı eserinde şunları yaz bu Gertrude Stein. Şöyle demiş, yaşamın 29. yılında çocukluk, ergenlik ve gençlik boyunca karışık ve vahşi bir çarpışma halinde olan bütün kuvvetler düzenli saflar halinde dizilirler. Kişi arzuların tatmin olmadığı bu telaşlı büyüme yıllarında ve gücünden emin değildir. Bir kişilik oluşturma gerilimi ve fırtınası esnasında enerji yanlış yöntemlerle orta, oradan oraya gider, dalar, bozulur. Nihayet 29. yıla ulaştığınızda yani o serseri mayın gibi olduğunuz halinizden böyle olgunlaşma devresine gidiniz. O 29. yıl yaşınıza geldiğinizde düz ve dar alana giriş yaparsınız. Aynı böyle at gözlüğü vardır ya. Bilir misiniz atın gözlüğünü? Atın böyle şeyi vardı. Başka hiçbir yere bakamaz. Yani Satürn sana çok düzen, ta böyle bakmak zorunda En son hani kafanı kaldıramazsın. Bir hengame ve karışıklık olan yaşam biçimi ve amaç oluşturmak üzere daralıyor, yani etrafındaki şeyler, seni meşgul eden alanlar daralıyor, yok oluyor ve büyük belirsizlik bir hayali küçük katı bir gerçekle değiş tokuş ediyor, yani hayalleriniz vardı ama hayatın gerçeği tanışıyorsunuz tuz torbası boynunuzdan içeri giriyor. Çalışacaksın diyor, yapacaksın, emek vereceksin, mükemmel yapacaksın diyor. Birçok şey diyebiliyor haritanıza göre. Ayrıca gelenekte zorlanmanın olmadığı ve istediğimiz fırsatımızın oldukça e, işimizi değiştirmenin doğal bir hak olduğunu, e, Amerikan yaşamında gençliğimizin yaşamımızın ilk 29 yılına yayılması sık rastlanan bir deneyimdir diyor e, bu e, kişi. Kim o? Gertrude Gert Stein diyor böyle. Ancak diyor 30 yaşıma geldiğimde diyor, kendimizi diyor, uygun hissettiğimiz ve devamlı çalışmaya adamaya razı olduğumuz bir amaç buluruz. Mecbursun çünkü orada bir Çin atasözü var şemsi açılmaz diye. Yani öyle bir durum oluşuyor. Mecbur bırakıyor yani. Oradaki at gözlüğü meselesi o. Dolayısıyla da kişi ilk Satürn döngüsünü büyük bir cesaret ve dürüstlükle karşılarsa, yüzleşmeyi yaparsa ya da yaptığı o dönem o zaman... Satürn'ün ikinci 29 yıllık devresi sırasında kişi daha bilinçli oluyor. Yani sen 33'ü geçirdin. Geçirdiler sana. 37 oldun. 40 oldun. Artık bundan sonra 58 yaş devresine girecek. Ama artık birincisinde gelin ya tokadı. ikincisinde artık daha bilinçli oluyorsun. Korku ve endişeyle kısıtlanmadan harekete geçebilir ve kendisinin ve deneyimlerin sorumluluğunu daha fazla alabilir. Kişi bu dönem esnasında bireysel bir ruh olarak kaderiyle ve başarılı, başarılarıyla ve başarılı bir şekilde e, bağlantı kurabilirse yani kendi kaderiyle kendi içsel sesiyle bağla, e, başarılı bir şekilde bağlantı kurabilirse ki o içsel sese uymak çok önemli tam bir farkındalık ve kabullenmeyle kendi içsel kanununa teslim olmanın getirdiği büyük sabır sayesinde anın rahatlık içinde yaşar bu süre zarfında kişinin dünyevi başarı ve otorite potansiyeli Direkt bir yoldan belirlenir. Ve kişiye bu noktadan itibaren dünyada oynayacağı rol ile ilgili özel içgörüler verilir. Genellikle Satürn'ün bulunduğu ev ve Satürn tarafından yönetilen doğum haritasındaki bu evler bu dönemde daha derin bir anlayışla daha fazla tanımlanan yaşam alanlarıdır. Ve genellikle fark edilir ve fiziksel olarak değişiklikler olur. Çünkü o dönemde mesela işte Satürn 7. evinden geçiyorsa evlilikle alakalı bir idrak geliyor. İşte 5'ten geçiyorsa çocuklar ya da işte sevgili alanıyla alakalı bir idrak devreye giriyor. Bu da Satürn'ün maddesel varoluşuna yakınlığı nedeniyle beklenen bir durumdur. Çünkü orada somuta çeviriyor arkadaşlar. Somutlaştırıyor. Somutlaştıkça da harekette değişim daha acı verici hale geliyor. Genellikle kişiyi fiziksel sınırlamalarını idrak ettiren sağlık problemleri şeklinde fiziksel yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasının yanı sıra kişinin çekim merkezi ne oluyor? Satürn oluyor. Yani yer çekimi artık Satürn neredeyse oraya doğru çekiliyorsun. Öyle bir şekilde yer değiştirir ki kişi kendi kullanımına açık olan daha derin bir enerji deposu olduğunu fark etmeye başlar. Kişinin genel, yani orası senin kadim sırlarının olduğu e, ak e, Akşemseddin e, ya da işte e, Gandalf olduğun, bilgi kişiliğin olduğu alan yani. Kişinin genel enerjisi seviyesi 20'li yaşların başlangıcı veya ortasında oranla hissedilir, derecede azalabilir. Çünkü yaşlanıyor e, ve enerjini düşürüyor yani Satürn. Şimdi Güneş Sistemi'nin en uzak gezegeni, yani eski şeye göre, o Plüton şu anda da hani Mesela hafta yedi gündür, yedinci gezegendir Satürn. Neden? Satürn cumartesi Satürn günüdür. Bir canlılık güneşe yaklaştığında, canlılığı artar, güneşten uzaklaştığında kör, satıh bir hale gelir, cansızlaşır ve somutlaşır. İşte Satürn'ün öyle bir somutluğu var. İşte o yüzden de 20'li yaşların başlangıcı ve ortasındaki oranla hissedilir derecede yaşam şeyi azalıyor. Ama mevcut enerji akışı dağınık olmuyor. Daha yoğun oluyor. Çünkü somutlaşıyor. Daha güvenlidir ve düzenlidir. Yani gençken oraya buraya saldırıp çılgınlıklar yapıyordun falan filan diyordun. Ama artık öyle değil. Çekim merkezi baş boyun ve göğüs alan alanlarından pelvis karın bölgesine kayıyor. Zaten ondan sonra belim ağrıyor. Yok siyatiklerim arttı falan başlıyorsun. Bundan önce kişinin kafasında... Olan şey yani kişinin gerçek yaşam deneyimi tüm vücudunun tamamlayıcı bir parçası haline geliyor. Bundan dolayı kişi eskiden olduğu kadar enerji kullanması gerekmediğini görüyor ve enerji doğal olarak korunur ve dengelenir ve bu yeni enerji akışıyla yaşamayı ve bunu kullanmayı öğrenmek kişiye kalmıştır ki o satürnün enerjisini kullanmayı öğrenirsen aynı sana devlet gibi hani Devlet miyim ulan ben dersin ya işte devlet gibi yardım eder sana. Özellikle haritanızda Satürn'ün güzel konumlanmış bir Satürn'ün güzel konumlanmış bir gezegene, trini açı atması demek o durumu kesinlikle yaşayacaksın ve çok arkası sağlam, ayağı yere basan ve sürekli sana hizmet eden bir durum haline gelecektir. Nasıl olacaktır? Ne bileyim işte devlet memuru olursun ya da devleti arkana alırsın gibi bazı durumlar olur. Değerli arkadaşlar bu bölümde Satürn'ün döngülerini ele aldık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz ve videomu beğendiğiniz için ve ayrıca paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde de arkadaşlar Satürn'ün diğer gezegenlere olan transitlerini anlatacağız. Burada sadece Satürn'ün bu döngüsünden bahsettik. Satürn'ü çözmek çok önemli. Şimdi haritanızda içinizde astrolog olanlar var. Astroloji merak saranlar var. Bunu biraz daha astrolojiye merak saranlar için anlattık. Çünkü neden? Çünkü sizin arkadaşlar e, haritanın bütününü yorumlayabilme düzeyine gelebilmeniz için açık söyleyeyim. Bir yıldan az olmamak üzere eğitim almanız ve astroloji sadece astrolojiden ibaret değil. Bakın ben size burada bir satürn anlatırken 50 tane şey anlatıyorum. Hayatın içinden, dışından, oradan buradan bir sürü konu anlatıyorum. Yani iyi kötü insanın psikolojiye, hayata dair konuları, kutsal kitaplarla ilgili konuları, belli bir kültürel levele seviyeye çıkması lazım ki buradaki o astroloji öğrendiğinizde sizde içsel açılım olsun. Şimdi mesela benim tanıştığım bazı insanlar var. iki yıl diyor ben eğitim aldım ama diyor hala diyor cesaretim yok diyor. Hani bir eee yorumlamaya. Neden? Çünkü e, ana mantaliteyi anlamadı. Yani işte o astroloji inanmıyorum muhabbeti var ya. Astroloji inanılması gereken bir şey değil ki. Sen suyun kaldırma kuvvetine inanıyor musun? İsteyin inan, isterin ama yüzme bilmiyorsan o suya girersen boğulursun. İnanmakla ilgili değil o. Yani astroloji hayatın tam anlamıyla böyle oluşan bir durum. Evet, e, bu bölümde arkadaşlar Satürn'ün transitlerini ele aldık. Bir sonraki bölümde de planetlere giriş, planetlerle yani gezegenlerle olan transitlerine bakacağız. Sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.